Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bugün İmam-ı Azam'a nispet edilen akayet risalelerinden en önde geleni diyelim fıkhı ekber'e başlıyoruz. Aslı tevhidi tevhidin aslı tevhidin özü nedir? Ve ona dayanan inancın doğru olması şudur hevidir özü ve ona dayanması gereken itikadın, inancın doğru olmasının özüşüdür. Yecü bu gerekir, kişiye gerekir. Ne demesi? En yekule şöyle demesi gerekir. Amenbü billahi. Allah'a inandım ve meleketihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l basıbad'l munti. İşte Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine Ölünden sonra dirilmeye vel kaderi hayrihi ve şerrihi Allah teala e, kadere yani bu kader nasıl bir kader? E, Hayrın da şerrinden Allah'tan olduğuna yani bunu zaman zaman açıklayacak ne demek? Yani ben şöyle anlıyorum. Hayrın da şerrin de ölçüsünü koyan e, yasasını belirleyen anlamında vel hisabi Hesap gününe ve mizani, işte mizana, tartıya ve cenneti, ve nari, bütün bunlara inandım demesi gerek gerekir. Hakun, hakku, hakun kulluğu. Hepsi doğrudur, doğru bir. Bunlara inandım demesi gerekir. Dikkat ederseniz, bütün her şeyi sayıyor. Yani bizim literatürde ana başlıklar olarak üç başlık veriliyor. Usulü selase diyoruz değil mi ona? E, tevhid, tevhid işte onunla ilgili konuları kapsıyor. Mübüvvet onunla ilgili konuları kapsıyor. Ondan sonra e, be'at, ahiret o da onunla ilgili konuları kapsıyor. Bunlar kelamında ana konular oluyor zaten. Daha sonra işte semiyyat dendiğinde hem mübüvvet hem ahiret hepsi onun içine giriyor. Çünkü din haber olduğu için tamam mı? Yani bu vahid haber. E, bu itibarla hepsi nübüvvet ve e, ahiret kısmı bu bağlamda ifade ediliyor. Vallahu Teala vahidun. Allah Teala birdir. La min tariqil adedi. Sayı bakımından değil. Velakin min tariqi şu açıdan. Nedir o? Ennehu la shareekale. Yani bir ortağı, bir benzeri olmaması bakımından bir. Yani Tevhid dediğimiz şey sayısal bir birlik değil, onun ötesinde yani e, ontolojik bir şey ifade ediyor. Onun ötesinde orta olmaması, bir benzeri olmaması bakımından birliktir. Burada İhlas Suresini e, almış. Hul. De ki, huvallahu ahadun. De ki, Allah birdir. Allahu samedu. O Allah muhtaç değildir. Lem yelid doğurmamıştır. Ve lem yuled doğurulmamıştır. Ve lem yekullehum kutu vel Ahad. Hiçbir kimse onun dengi değildir. Evet, öncelikle e, Allahü u Teala'yı ve onun sıfatlarını değerlendirdiğini görüyoruz. La yushbihu şey'en minel eşyâi min halqihi. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Ya burada buradaki şey eşyadan kasıt nedir? Varlıktır. ya yani özellikle yaratılmış varlıkları burada kastettiğini biliyoruz. Allah yani bu eşyanın ya Yaratılmış varlıklar olduğunda şu minna açıklıyor. Mini beyaniye. Allah yarattığı hiçbir şeye ne yapmaz? Benzemez. وَلَا yushbihu شَيْءٌ مِنْ حَلّي. Onun yarattığı hiçbir şey de ona benzemez. Yani tersinden ifade ediyor Allah hiçbir şeye benzemez, yarattı. O yarattıklar da ona benzemez. Yani anlamı kuvvetlendirmek için. Lem yezel. وَلَا يَزَالُ بِاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اِذَّاتِيَّةِ وَالْفِيلِيَّةِ allah Allahü Teala e, isimleriyle ve zatî ve fiili sıfatlarıyla ezelidir ve ebedidir. Yani bunun ne başlangıcı vardır ne şunu vardır. Şimdi bu sıfat tasnifi ilk yapılan sıfat tasniflerinden bir tanesi. Arkadaşlar, ilk yapılanlardan yani İmam-ı Azam'ın vefatı biliyorsunuz. Hicri 150 Mil. 767 Yani bu ilk üç asrın tabi'in nesli e, tabi'in nesli ve yani böyle külli bir ilim ilmi bakış açısı bunun sınırları sistematize edilmesinin e, kök, köklerinden birisi İmam-ı Azam'dır. Burada bunu görüyoruz. Amme zâtiyetu zâti olanlar Vel hayatu vel gudretu vel ilmu vel kelamu ve sam'u vel basaru vel irade Bunlar zat sıfatlar. Biz e, ne diyoruz? Şu anki şeyle subuti sıfatlar şeklinde e, ifade ediyoruz ama şimdi İmam-ı Azam'ın burada farklı. Arıyor. İki arıyor. Yani Allah'ın varlığını ayrı olarak ifade etti. Hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Ondan sonra fiili ikiye ayırdı, şey, sıfatları zati ve fiili e, şeklinde bu zati sıfatlar bağlamında da bugün bizim subut sıfat dediğimiz sıfatları saydık, yedi tanesini saydık. Ve emmel fiiliyeti, fiili sıfatlara da gelince, daha sonra bildiğiniz üzere maturidi gelenek bu fiili sıfatlarda ne yapıyor? Tekvin çatısı altında toplayarak bunların sekizincisi olarak kullanıyor ve e, Subut sıfatlar diye tanımlıyor. Dili olanlara gelince, fettahli bu yaratmak ve terziği bu rızıklandırmak ve inşa ve ibtahu ve sunu. Tüm bunlar hepsi var etmek, yaratmak diyebiliriz. Ee, yani inşa, yani böyle, yani inşaat diyoruz değil mi? Binalar sıfırdan böyle yukarı doğru çıkıyor böyle bir anlam içeriği var. İbti sıfırdan yaratmak, yoktan yaratmak. Şunu daha hakeza bir şey, bir şeyden yaratmak gibi anlamları var. Ve gayr min sıfat ilim. Buna benzer allah Teala'nın birçok sıfatı bulunmaktadır. Aslında bu arada e, katılım talebi gelirse haber ver ben. Okurken göremeyebilirim. Arkadaşları gecikmeden alırız. Aynen lem yezal ve la yezalu bi'asmaihi ve sifatihi yani Allah ne dedi işte isimleri ve sıfatlarıyla ezelidir ve ebedidir bu sıfatları lem yahtu lehu ismun ve la sıfat. Şimdi böyle olunca isimleriyle ve sıfatlarıyla ezel olunca bu neyi imkansız kılıyor onun için yeni bir isim ortaya konulamaz. Yeni bir sıfat ortaya konulamaz. Yani konulması demek bir anlamda değişmesi demek. Değişmesi de e, tanınış şanla yakışmayan bir şey. E, dolayısıyla bunu e, tutarlı bir şekilde ne yapıyor? İfade etmeye çalışıyor. Yani e, isimleriyle ve sıfatlarıyla ezeli ve ebedi olan Allah için yeni bir isim olmaz, yeni bir sıfat olmaz. Yani sonradan sonradan e, ortaya çıkan bir isim ve sıfat sıfat olmaz. Şimdi bu bağlamın e, karşılığını bizim işte Maturidi kelam kitapta kitaplarında, kitaplarında şu vurguyla görüyoruz. Bütün sıfatlar ne diyor? E, Kadimetul, kaimetun bizatillahi teala. Ve bunun üzerinden açıkladıklarını görüyoruz. Yani aslında arkadaşlar bu metinler niye önemli? çünkü bütün bir bir kelam geleneğinin köklerini görüyoruz burada. Yani buradan ne şu nema ederek ne yapıyor? Genişliyor. Lem yezen bir <gülüyor> bi'inhi Allah e, ilmi yani Allah ilmiyle alimdir. Bu ezeli ve ebedi olarak vel ilmu Şimdi bunun şeyen bu sıfatların kıdemine vurgu yapıyor burada da. Ve ilm sıfatun fil ezeli. İlim ezelden beri var olan bir sıfatıdır ve bu sıfatıyla alimdir. Ve kadiran bir kudretihi, Allah kudretiyle kadirdir. Bu burada şunu anlamamak lazım. Yani kastettiği şey de o değil. Ee, yani bir vasıtayla bilme veya vasıta ile güç getirme değil. Yani bu sıfatların ta ezelden beri var olduğunu söylüyor tamam mı? Hani şeyde de bu ehl kelamında da bu işte bizim sıfatlar dediğimiz şeyler nedir? Manen vera olarak ifade ediyor. Yani bir anlamda ehl şuna odaklanıyor. Yani Allah'ın alemle ilişkisini etkin bir şekilde kurmak. Tamam, bu da ne? Bu sıfatlar e, üzerinden olmaktadır. Onun için manen vera ezzat kavramsalı temelinde açıklıyorlar. Ne demek? Zatın ötesinde bir mana, bir anlam. Ee, şimdi Allah dediğimizde ne aklımıza geliyor? Allah'ın zatı aklımıza geliyor. Tek bir şey aklımıza geliyor. Fakat e, Allah'ın ilmi dediğimizde bak, ilim, zattan başka hangi mana, hangi anlam geliyor? İlim geliyor. Değil mi? Yani e, ve bu kemali ifade eder. Kemal sıfatları olarak da söylenir. Yani Allah Allah'ın e, Allah, Allah bu sıfatlarıyla ne yapıyor? Alemle ilişki kuruyor. Bu, bu çerçeveyi açıklıyor. yani. Şimdi bu tabii ki bu, burada söylediğimiz açıklamalar, getirdiğimiz açıklamalar konuyu bütünüyle ifade etmeye yetersiz. Bu, bu, müsellem bir husus yani. Sonuçta biz sınırlı bir varlığız. Mantık olarak, ilki olarak e, yani böyle sınırsız bir gerçekliği ancak bu kadar ifade edebiliyoruz. Burada belirtmek lazım. Bel kudretu sufatın fil ezeli. Kudret de Allah'ın ezelden beri var olan. Sıfat. Bak, yani eksikliğimizi görüyor musunuz arkadaşlar? Diyoruz ki bak ezelden beri. Yani aslında Allah'ın zamansızlığını zaman üstü mekan üstü olduğunu ifade etmek için yine bizim zaman aldığımız mekan aldığımızdan hareketle konuyu temellendiriyoruz. Yani. Bunlar söz konusu değildir diyor. Ezelden beri dediğimiz zaman hemen bir zaman fikri aklınıza girdi. Halbuki bu değil. Yani zaman yokken de Allah var. Bu, bu tür ifadelere rastlamıştık hatırlıyorsunuz. Eyniyet meselesinde. Mekan yokken de Allah vardı. Yani mekan kavramı, mekan mefhumu. Dolayısıyla dil ancak buna müsaade ediyor. Veya şöyle diyelim. Yani bu dili konuşanlar olarak ulaştığımız ilmi seviye, birikim ancak şu an bunu ifade ediyor. Belki daha sonra daha güzel ifade eden insanlar çıkacak. Çıkabilecek yani. İnşallah çıkar. Öyle diyelim. Ve mutakelliman bi kelamihi Allah kelam sıfatıyla mütekellimdir. Ve kelamu sıfatın fil ezel. Kelam sıfatı ezelden beri var olan bir sıfat. Yani cümle kurulumu mantık aynı. Oradaki şeyde benzerliği de fark etmişsinizdir ve haliqun bi tahliqihi Allah e, tahlik sıfatıyla yaratandır ve tahli bu sıfatun fil ezeli bu yaratmada ezelden beri var olan sıfat. Ve sailen bi filihi Allah fiil sıfatıyla faildir. Yani bu e, ne diyelim şey İsmi fail sırasında ifade ederken bir anlamda e, eylemsel boyutunu da ifade ediyor. Tamam mı? Bu sıfatların tezahül etme şeklini de burada belirttiğini söyleyebiliriz. Vel filu sıfatun fil ezeli Allah'ın fiil sıfatı da ezelden beri var olan bir sıfat. Vel failu huvallahu teala yani esas fail yani her şeyi var eden Allah Teala'dır ve fiil sıfatı, fil ezeli ve bu fiil sıfatı ezelden beri var olan sıfatıdır. Yani bir anlamda şunu da söyleyebiliriz yani fiil sıfatını e, bütün fiili sıfatları kapsayacak tarzda bir ifade olduğunu da söyleyebiliriz. Diyor ki mefuulu fiile konu olan mahlukun yaratılmıştır fiile konu olan yaratılmıştır. Bir anlamda buradan buradan geçip işte, insan ile Allah'ın fiili arasındaki farkı da ayrımı da ortaya koyuyor. Ve fiilullah gayru mahlukin. Allah'ın fiili yaratılmış değildir. Yani yani daha sonraki şeylerde, bu sıfatta ilişkin tartışmalarda, özellikle tekvin sıfatı bağlamındaki tartışmada şunu görüyoruz. Tekvin mükevven midir, yoksa değil midir şeklinde bir tartışma. Yani bu sıfat, bu sıfata söz konusu olan şeyle mi birlikte vardır, yoksa ondan önce mi vardır? böyle bir tartışmayı da görüyoruz. Yani mutezirenin temel endişesi ne? İşte yani bu sıfatlara çok olumlu yaklaşmıyor. Tenzih fikrinden dolayı çünkü bu söz bir şekilde alemin kıdemine götürür fikriyle bu tür sıfatları hadis sıfatlar olarak görüyor. E genel itibariyle onlarla birleştiriyor veya özdeşleştiriyor. Yani farklı şeyler de var. Ayrı mesele ama Burada temel bir ayrımı da ortaya koymuş oluyor. Allah'ın fiili farklıdır. Diğer fiiller farklıdır. Dolayısıyla fiille mef'ul birleştirilemez. Özdeşleştirilemez. Yani bu mef'ul olmadan da fiil, fiildir. Yani biraz çok felsefi, biraz çok spesifik, biraz çok karmaşık konuştuğumun farkındayım ama arkadaşlar yani eee sistematik olarak ifade etmeye çalışıyorum. Yani o e, kavram düzeni, tamam mı? Ş şunu söyleyeyim yani aslında insanın zihni bir kütüphane gibidir. Tamam mı? Buranın kütüphanecisi de akıldır. Akıl işte uzun tecrübeleri sonucunda ne yapar? İşte kitaplarda bir sistem vardır ya, işte kelam kitapları buraya, fıkıh kitapları buraya, coğrafi kitapları falan buraya. Bu şekilde anlamlandırır. Yani bu bu açıklama tarzı da öyle bir şey olarak görün arkadaşlar. Evet. Şimdi toparlıyor ve sıfatuhu fil ezeli Allah Teala'nın ezelden beri var olan sıfatları gayru muhdesetin sonradan olmuş değildir ve la mahluketin yaratılmış da değildir. Bu ikisi yani muhdese mahluka birbirine müteradif olarak Kullanılıyor ama bir de e, şimdi olay şu yönüne de dikkat çekmek istiyorum. İşte özellikle bu fiili sıfatlar bağlamında yani bunu işte mükemmelle e, özdeşleştirip veya e, ona yakın başka yorumlar yapıp e, fiili sıfatların hadis olduğunu söyleyenler var işte Eş, eşariler gibi mesela. Ondan sonra bu e, tez ile... Yani bir anlamda burada şunu da görüyoruz. Yani Maturidi kelam kelamı bu hadis kavramını mahlukat için kullanır. Allah dışındaki bütün mahlukat için kullanır. Ama diğerlerinde şöyle bir şey de görüyoruz. Mahlukatın dışında Allah'ın bu mahlukatla ilişkisini ifade eden bir takım sıfatları için de hadis kelimesini kullandığını görüyoruz. Ama bu hadisle kastettikleri mahlukat şeklinde bir hadislik değil. Burada ince bir ayrım da var. Onu da ayrıyeten ifade ederim. Yani bir anlamda bunlar özellikle maturilik keramcıları için bir dayanak noktası. Yani gayru muhtesetim yani bu sıfatlar ne sonradan olan sıfatlardır ne de yaratılmıştır. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani böyle iki e, itiraza da cevap niteliğinde Koyduğu bir ilki olarak burada görüyoruz. Evet. فَمَنْ خَالَا اِنَّهَا مَحْلُوقَتُمْ Yani bunlar mahluktur. ev مُحْتَسَتُنْ Veya bunlar muhtestir. Yani hadistir. Der ise ev وَقَفَ Veya bu konuda herhangi bir şey söylemezse tamam mı? Düşünüp bu konuda herhangi bir görüş belirtmez ise, avşek Fiha veya bu konuda şüphe eder ise, kovak billahi inkar eden olur diye burayı sonlandırıyor. Bundan sonra bu eserin büyük bir kısmını bu halbuki Kur'an meselesine ve dolayısıyla kelam sıfatı ile ilgili tartışmalara ayrıldığını da söyleyebilirim. Evet buraya kadar. Metin açısından kaçırdığınız bir şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Geçelim Kelamullah'a. Kelam sıfatına. Vel Kur'anu Kelamullahi Teala Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Fil mesahifi mektubun musaflarda yazılı olandır im musaflarda yazılı olandır yani musaflarda yazılı olan Allah'ın kelamıdır yani cümle uzun ama biz parça parça gittiğimiz için bu e, bağlam anladığınız kanaatindeyim. ve filubi mahfuzun yani kalplerde korunandır yani hıfsedilendir unutulmayandır ve Ale el makruun Dillerde okunandır. Ve alen nebiyyi aleyhis ve Hazreti Muhammed'e, Hazreti Peygamber'e indirilendir. Ve lafuna bir Kur'an'i Kur'an sözümüz, Kur'an-ı Kerim diyoruz ya, Kur'an şeklinde ağzımızdan çıkan söz, mahluk yani bize ait eylem yani insana ait eylem yaratılmıştır. Yani insanın Kur'an'la kurduğu ilişki yaratılmıştır anlamı bunu da söyleyebiliriz. Bizim Kur'an sözümüz nedir? Mahlukun yaratılmıştır. Ve kitabetuna lahu mahlukatun. Yine böyle bu yazıyoruz ya. Allahu huvallahu ehad, Allahu's-samed. Yani o yazılar da yaratılmıştır. Ve kıra etuna lehu Kur'an-ı Kerim'i okumamız da yani arkadaşlar baskılarda graune unet şeklinde geçmiş. Oraya bir T koyabilirsiniz hemzeden sonra. Yani bir düzeltmiyorlar bu matbaa alanı. Bilmiyorum. Niye düzeltmezler? İyi bir gözden geçirmek lazım aslında bunu. Ve kıra etuna lehu mahlukatun yine Kur'an'ı okumamız bu da mahluktur. Yaratılmıştır. فَكَتْ وَالْقُرْعَانُ غَيْرُ مَخْلُوبِ Fakat Kur'an-ı Kerim özü itibariyle nedir? Yaratılmış değildir. Yani bu, burada şeyi de görüyoruz. Ee, ne diyelim? Ee, El Sünnet kelamında kelam-ı lafsi, kelam-ı nefsi ayrımı var ya yani onun da e, burada görüyoruz, temellerini görüyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet, yani aslında şu kısaca, yaklaşık bir on sayfa bu fıkı ekber, bir nevi kelamın panoraması burada çiziliyor. Yani sadece salt bir kayıt metni olmaktan öte, yani şöyle diyelim, Ehli Sünnet kelamının genel itibariyle parametrelerinin burada çizildiğini görüyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere bak, fıkı ekber diyor fıkı Epsat'ta okumuş muydum? Orada mı geçmişti? Diğer e, Osman Elbetti'ye mektubunda mı geçiyordu? Şu an tam hatırlayamadım ama yani orada da ifade ediyor işte. İşte ahkamda fıkıh, dinde fıkıh. Yani ayrım yapmaya başlıyor. Yani böyle e, ilmi disiplinler arasındaki e, ayrım noktalarında belirginleşmeye başladığı isimdir İmam-ı Alfakul Ekber diyor. Yani kelamın isimlerinden bir isim olarak, belki kelamın ilk isimlerinden diyebiliriz. Bunu kullanıldığını görüyoruz. O itibarla, e, özellikle elçin kelamı için bunun bir panoraması diyebiliriz yani eser için. Evet. ve zeker Allahu Teala fil Kur'an. Allah'ın Kur'an'da zikrettiği ne zikrediyor? Hikayeten. Yani anlatarak zikrettiği an Musa ve gayrihi minel enbiya'i aleyhimussalatu vesselam işte e, Hz. Musa ve diğer peygamberlerden anlatarak zikrettiği ve an Firavne yine Firavunu da anlatıyor değil mi? ve iblise, iblisi şeytanı da anlatıyor bu anlattığı şeyler ve inne dâlike bütün bunlar bu anlatımlar Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlar anlatırlar. Ee, Kelamullah-ı Teala. Nedir? Allah'ın kelamıdır. Ama nasıl bir kelam? Bunu da açıklıyor şimdi. İhbaren anhum. Onlardan haber veren. Tamam mı? Onlardan haber veren bir e, kelamıdır. Yani bir bir, bir anlamda e, gerçekten şeyi de görüyoruz yani. Bunun, e, yani aslında bu parametrelerden çok şeyler söylenebilir. Allah'ın işte alemle, yaratılmışlarla ilişkisini bu sıfatlar örneklerinde nasıl kurduğunu gösteriyor yani aslında. Yani Allah bir şeylerden bahsediyor, konuşuyor, tamam mı? Nasıl konuşuyor? Hikaye ederek, anlatarak konuşuyor. Yani burada kelamının etkinliğini e, kelamının mahlukatla ilişkisini de bir anlamda ortaya. Ne yaratılmıştır, ne yaratılmamıştır, onu bağlayacak. As aslında aklımıza birçok şey geliyor da. E, yani bunlara dalarsak daha vakit çok uzar. Onun için böyle çok da fazla uzatmadan gidelim diyorum. Yani bir kısaca mantığını vermek istedim ama inşallah başarmışım. Ve Kelamullah Teala gayrümaktır. Bak Allah'ın kelamı mahluk değildir. Ama o mahlukattan yarattıklarından haber veriyor. Bu Ve kelamı Musa yani Hazreti Musa'nın konuşması da yer alıyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Firavun'un konuşması da yer alıyor mesela. Ve gayruhu minel mahlukine diğer yaratılmışların konuşmaları mahluk. Yani onlar bilen insan eylemi olduğu için nedir? Onlar mahluktur. Fakat Allah'ın konuşması mahluk değildir. Vel Kur'an'u Kelamullahi Teala Kur'an Allah'ın kelamıdır. Fehve Kadimun Kadimdir yani ezelidir. La Kelamun. Artık onların kelamı değildir. Yani arkadaşlar aslında burada şu örgüyü de bilmiyorum farkına varıyor musunuz? Yani neredeyse her bir konu birbiriyle ilişkili. Mesela bu konu ilim konusuyla da. Diğer taraftan bakıyorsunuz kader konusuyla da ilişkili. Şimdi yani onların kelamından bahsediyor ama Allah'ın kelamı ezelidir. bu ilişki nasıl ortaya konulacak? Bu da ayrı bir ilişki. Aslında onun parametrelerini de veriyor. İleride de zaten gelecek. Yani Allah e, şuna hemen bakayım bulursam göstereyim. Ketebehu bil vasfi la bil hubni diyor. Aslında ilintili bir sistem kurduğunun e, ifadesi bunlar. Yani o belirleme tamam mı? Belirleme e, hüküm olarak değil nitelik olarak. Yani burada hükümü var etme, e, yaratma olarak da alınmış. Yani nitelikte bunun e, ne diyelim ölçüsünün belirlenmesi. Ölçünün belirlenmesi. Ölçünün kolay yani e, o ölçünün koyulması şeklinde. Allah her şeyin ölçüsünü nasıl gerçekleşeceğini ölçüsünü belirlemiştir, ama e, insanın e, ne seçeceğini, ne yapacağını belirlememiştir. Ha, bu işte bizim mahtumdü kelamında nasıl ifade ediliyor? E, Cüzi irade. Yani amaç ne? Bir taraftan Allah'ın mükemmelliğini ifade etmek. Bir taraftan insanın hem sınırlı oluşunu eksik oluşunu hem de özgür iradeye sahip oluşunu ifade etmek. Bak böyle hepsi arkadaşlar aslında birbiriyle bağlantılı konular. Ve bu düzeninde birçok şerhler var biliyorsunuz. Yani bunlardan en meşhuru Molla Aliyur Farinin şerhidir, şerif Fikr Ekber. Yani belki ileride nasip olur onu da okuruz yani. Yani. Niyetimiz o biliyorsunuz. Allah ömür verdiği müddetçe bu klasik kelam kitaplarına devam edeceğiz. Yani bunun kökü niye buradan başladığımızı anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani işin özü buradan başlıyor. Yani buradan bir genel çerçeveyi zihinlerimizde çizersek diğerlerini daha kolay anlıyor. Ha bak bu demek ki bu buna karşılık geliyormuş. Daha bir sistematik e, kelam bakışı kazanmamıza faydası olur kanaatindeyim. Evet. Devam ediyorum. Ve sem ia Musa aleyhisselamu kelamallahi teala. Yani Hz. Musa Allah'ın kelamını duydu. Kema Allahu teala. Allah Teala'nın dediği gibi ayette geçiyor değil mi? Ve Allahu Musa teklima. Yani teklim Bak kelleme fiili, teklim masları. Buna ne diyoruz? Mefulu mutlak. Manayı kuvvetlendirmek için. Burada ne çıkıyor? Allahü Teala kesinlikle Hazreti ile konuşmuştur. Yani kesinliği ifade ediyor. Ve kad kâne allah Teala mütekellimen. Bak burası önemli. Hani dedim ya, yani sıfat ve sıfata konu olan şey bunların hiçbir şekilde özdeşleştirilemeyeceğini, bunların tamamen birbirinden farklı olduğunu, aslında sıfatlar bağlamında da bir tenzihin, yani sıfatlar ispat edilirken, aynı zamanda tenzih edildiğinin de ifadesi. Burada okuyacağımız şey. Vakat Allahu teala mütekellime Allah konuşandır velem yekun kelleme Musa aleyhisselam Hz. Musa'yla konuşmamış olsaydı bile yani şu yani harfler yaratılmamış olsaydı, bu harfleri bir araya getirip e, dil haline dönüştüren insan bu dili konuşmamış olsaydı bunların hiçbiri olmasaydı yani insan açıdan baktığımızda yani konuşmaya konu olacak hiçbir şey olmasaydı bile Allah ezelde konuşandır. Ezelden beri. Tamam yani bu bu el Sünnet kelamının en temel şeyidir. Yani zattan e, yani ne diyelim kadimetün, kaimetün bizatihi. Bu şekilde e, düşünülmesi gerektiği en temel vurgusudur. Bunun e, hareket noktasını burada görüyoruz. Bir nevi. Yine bak başka e, başka sıfatlardan örnek vererek devam edecek. Zaten en çok tartışılan sıfatlar bunlar değil mi? Yani kelam sıfatı işte yaratma sıfatı işte daha önce dediğimiz tekvin sıfatı işte. Fakat kana Allahu Teala halikan fil azale. Allah Teala ezelden beri yaratandır. dır. Ve lem yahluqil halqa. Yani mahlukatı yaratmamış olsaydı bile Allah ezelden beri yaratandır. Leyse ke mislihi şey'un ve huve semi'ul basır. <gülüyor> Allah, hiçbir şey onun gibi değildir bak. Ke ve misil. Bunlar aynı bağlamı ifade eden e, e, edatlardır. Ke gibi demek, misil de gibi demek. Ama ikisini bir arada kullanıyor. Niye? E, şeyi, e, manayı kuvvetlendirmek için, kesinliği ifade etmek için. Leyse ke mislihi şey'un, hiçbir şey onun gibi değildir. Allah e, işitendir ve görendir diye burada e, belirtiyor. Evet. E, yani bu arkadaşlar şu ayet, tamam mı? Yani evli sünnet kelamının ne diyelim e, zat-ı ilahi sıfatlar ve bunlar arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalıştı. Çalışırken hareket ettikleri temeldir. Temel hareket noktasıdır. İşin mottosudur. Tamam mı? Yani birinci kısım neyse kemizliği şey Burası tenzih fikrini ifade eder. Tamam. Tenzih fikridir. Ve huve basir. Burası da ispat fikridir. Yani ne ispatı? Sıfatların ispatı. Yani iddiane Biz Allah'ın sıfatlarını tenzih fikriyle ispat ediyoruz. Ve bu şekilde ne yapıyoruz hem Allah'ın biricik olmasını tevhidini ifade etmiş oluyoruz hem de aynı yani iddia bu bundan ne kadar açıklamış orası ayrı mesele oraya girmiyorum. Biz Allah'ın hem tevhidini tenzih fikri temelinde ifade etmiş oluyoruz. Bu ispat bunu da bunu da, bunu da birlikte düşünerekten Allah'ın alemle ilişkisini de ee, bu tenzih fikri temelinde açık diyoruz iddiasıdır. Bilmiyorum ifade edebildim inşallah. Yani böyle bir e, temel hareket noktası zemin çerçeve. Fıla ma Allahu Musa kelmehu bi Allah Hazreti Musa ile konuşurken şu kelamıyla konuşmuştur. Yani şu sıfatıyla Şimdi yine bu, bu sıfata vurdu yapıyor kelamihilzi huwa fil ezelden beri var olan ezelden beri bir sıfatı olarak var olan kelamıyla konuşmuştur. Ezelden beri bir sıfatı olarak var olan kelamıyla Hazreti Musa'yla konuşmuştur. Ve sifatuhu kulluha Yani aslında burada şöyle bir şey de yapıyor Yani aslında e, belirlenen şey yani benim anladığım bu yani farklı anlamlarda olabilir. Ama yani böyle, böyle anlayınca da bir takım şeyler yerine oturuyor. E, yani ezelde vurgusuyla kastı şu bir anlamda yani imkanlar sıkalasın yani potansiyel halinde olan daha varlık şeyine çıkmamış bu madumda da ayrımlar yapılır biliyorsunuz yani. İşte mümkün madunlar, müstahil madunlar şeklinde. Ee, yani imkanlar skalasının belirlenmesi, ha, var edilmesi de işte bu imkanlar skalasına göre, bu imkanlar skalasında belirlenen kurallara göre bir takım şeylerin var olması. Bu imkanlar skalasında e, her türlü ihtimal var. Bizim bunun birer şeyimiz yok, Müm mümkün değil. Yani bunu bütünüyle, kemaliyle, biliyor bağlamını açıklamaya ilişkiniz. Şimdi e, özellikle bu sıfatlar içerisinde en, tartışmalı, en çok tartışmanı sıfat da ilim sıfatı arkadaşlar. E, ve ilim sıfatı bakın diğerlerinden farklı olarak, mesela irade e, dediğiniz zaman bu e, şeye ilişkindir, mevcudatla ilişkilidir. İnşallah nasip olursa bu Senusinin akaidi, onların şerlerinden de okuyabilirsek orada da görürüz. Ama ilim sıfatı bak e, vacibatla ilgili yani zorunlu olanlarla ilgili yani Allah'ın kendi zatıyla ilgili olan şeyler ondan sonra mevcudatla ilgili bir şey var olan şeyler de madumatla da ilgili ilişkili de, ilişkili bir sıfat yani yokla da ilgili bütün her şeyi kuşatan bir şey yani bu ilişkinin açıklanmasında gerçekten tarih boyunca büyük sıkıntı yaşanmıştır. Yine hala da bu kıyamete kadar da böyle devam edecek. Yani birçok açıklamalar yapılacak ama yani işin doğası gereği bu tartışma her zaman devam edecek. Evet ve sıfatuhu kulluha allah Teala'nın bütün sıfatları bi hilafi sıfatil mahlûkine yani yaratılmışların sıfatlarının tersinedir. Onlar gibi değildir yani. Allah'ın sıfatları farklıdır. Yaratılmışların sıfatları farklıdır. Yani her ne kadar isim benzerliği olsa da tamam mı? Hakikati itibariyle tamamen farklıdır demek istiyorum. Yani bir anlamda burada ne yapıyor? Tenzih fikrini işlettiğini görüyoruz. Ya'lemu. allah Allahü Teala bilir. La ke'ilmina. Bizim bilmemiz gibi değil. Bizim bilmemiz. ile Allah'ın bilmesi farklıdır. İlke güzel konuyor da yani bunun altının doldurulması zor oluyor. Ve bu zorluk çekilmiş yani ve yakdiru Allah'ın kudreti vardır la ke kudretine fakat bizim gücümüz gibi değil bizim gücümüz onun gücü bunlar tamamen birbirinden farklı şeydir onun gücü kemali ifade eder bizim gücümüz noksanlığı ifade eder ve yara o görür la keruiyetine bizim görmemiz gibi değil yani mesela işte biz nasıl görüyoruz? Bir vasıtayla görüyoruz değil mi? Göz olması lazım. Bundan sonra göreceğimiz şeyle aramızda bir mesafe olması lazım. Bir yönde olması lazım. Işığın vurması lazım gibi birçok şey Bizim görmemiz bunlara bağlı. Ama Allah'ın görmesi tamamen bunun dışında. Allah'ın görmesi nasıl gerçekleşiyor onu da bilmeyin kendine. Bildiğimiz şey nedir? Allah her şeyi görür. Bilebileceğiniz bu kadar. Ha bu bizim için yeterli midir? Elbette yeterlidir. Buradan ahlaklı bir insan inşası mümkündür. Niye? Diyorsun ya işte bizim görmemiz gibi değil yani onun görmesi kemali ifade eder. Demek ki yani insan terminolojisi açısından ifade edelim. Yani biraz yani işi basitleştirerek mümkün olduğunu ifade edeyim. Ee, yani e, ne diyelim ee, bizim tamam mı her her şeyimizi kuşatan bir bilmedir ve her şeyi kuşatan bir görmedir anı anına kaçmayan bir görmedir Şimdi, böyle bir şey olduğu zaman insan yanlış yapabilir mi yani, yani tamam yani gaflete düşer şu olur bu olur yanlış yapar ama en azından bir teyakkuş hali olur. Bu teyakkuş hali de işte e, ahlak, ahlak inşası. Görüyor musun? Yani böyle bir şey. E, tanıma budur yani. Yani insan için yani insan sınırlı bir varlık, dolayısıyla tanıması da sınırlı olacak. Sınırsız bir varlık var. İnsanın kuracağı ilişki ancak bu şekilde olur. E şimdi şu beklenmemesi lazım yani yani mükemmel bir varlık. Onunla kurulacak mükemmel ilişki de aynı o derecede mükemmel yok böyle bir şey bu mümkün değil yani bu bir anlamda bilmiyorum, e, dediklerim mahkez buluyor inşallah bu bir anlamda yani arkadaş ben tarlalaşacağım demektir anlatabildim mi yani bu haddini bilmek diye bir kavram var e, Kur'an-ı Kerim'in kullandığı çok hoş çok güzel bir kavramdır ha sınırının nereye gelip dayandığını bilerek ona göre davranmaktır. Onu bilmeden istekli küçük paralarından yarattım edasında olursa bu Allah'ın en sevmediği şeydir. Evet söz nereden nereye geliyor arkadaşlar. Ve yesma'u Allah işitir. La kesem'ina Bizim işitmemiz gibi değil. Ve mu Allah konuşur. Daha kekelamına bizim konuşmamız gibi değil. Ve nḥnu ntekklemu bil alati ve hurufi. Bak, kelam sıfatı bağlamında olay biraz daha açılıyor, biraz daha derinleştiriyor. Yani Allah'ın konuşması ile bizim konuşmamız arasındaki farkı ortaya koyuyor. Biz neyle konuşuruz? Aletlerle. Yani organlarla konuşuruz. Ve harflerle konuşuruz. İşte yani harfler nasıl oluşuyor? İşte bu ne diyelim e, nefes alışveriş sistemiyle alakalı bir şey. Artık ciğerlerden diyaframdan neyse ses geliyor böyle çıkıyor. Çıkarken pardon hava. Çıkarken bir yerlere çarptırıyoruz değil mi? Boğazımızı hırlatıyoruz. Dilimizi üst damağa dayıyoruz veya dişimize e, dokunduruyoruz falan. Bu harfleri bir araya getirip konuşuyoruz. Bak, ne ne var burada bir vasıtalı konuşmalar, aletlerle yani vasıtalı bir şey yapmak ona muhtaç olmak demektir. Tamam bu Allah için söz konusu değildir. Yani şimdi e, e, şey dedi ya burada. Bir ha, bu vasıtalı bir bilme, Allah için vasıtalı bir bilme kastıyla bunu söylemiyor. Ama ne yapalım dilini, dil bu kadar bize mümkün oluyor. Ama şunu da ihsas ettiriyor. Bak ben bunun ötesinden bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Yani arkadaşlar yine tekrar hatırlatayım. Yani burada e, amacımız anlamak. Metnin ruhunu ortaya çıkarmak. Ee, ne diyelim böyle e, yani tam eleştirelim şey yapalım falan değil bir metnin ruhunu bir anlayalım ondan sonra ona göre bir şeyler söyleyelim tamamen amaç bu yani klasik metinlerin bu şeyini anlayıp daha sağlam e, değerlendirmeler yapmak amacıyladir. Evet, Vallahu Teala yetekele mu bile Allah herhangi bir organ kullanmaz yani bir dile ihtiyacı yoktur. Veya ciğerlere, işte o havanın çarpacağı bir takım işte boğaza falanlara ihtiyacı yoktur. Vela hurufin, harflere de ihtiyacı yoktur. Bunlar olmaksızın konuşur. Yani şunu da söyleyelim, Allah'ı en iyi şekilde ifade ettiğimiz şey selbi olarak ifade edilir. Selbi olumsuzlama demiyor. Yani bizim kendi üzerimizden yapıyoruz. Yani biz aletle konuşuyoruz. Dille konuşuruz, harflerle konuşuruz. Allah'ın konuşması nasıl? Bunlar olmaksızın konuşma şeklinde ifade ediyoruz. Bundan daha detaylı yani işte bazı kavramlarımız var. O kavramlarımızı soyutluğa taşıyabildiysek daha böyle soyut bir gerçekliği karşılayacak tarzda orada bir şeyler söyleyebiliriz. Onun adı da tevhid oluyor zaten. Yani bu şu an biraz tefviz şeyinde gidiyor yani, yani. Arkadaş ben şu farkı biliyorum. Yani Allah'la ben hiçbir şekilde yani Allah'la yaratılmış olanlar hiçbir şekilde birbirine benzemez. Yani ama bunun e, yorumunu ne yapıyor? Allah'a havale bir şeyi var. Boyutu var. V'en hurufu mahlukat Harfler yaratılmıştır ve kelam allah Teala Allah'ın kelamı gayr-u mahlukatin. yaratılmış değildir. Evet şimdi yine e, ontolojik bir bağlamdan gidecek e, Allah'a şey diyebilir miyiz? Böyle bir tartışma da var. Kelam gibi e, Onun ilk örneklerine rastlıyoruz burada. Ve huve şey'un Allah bir şeydir. Yani şey derken, kastetine varlıktır. Allah'ın varlığı vardır. Lerkel eşyayı diğer varlıklar gibi bir varlık değil, onlardan bambaşka kendine has biricik bir varlıktır. Ve mene şeyi, şeyin anlamı da şudur. Bak, tanım da veriyor burada. İsbatu Hu. Bu da yine söyleyeyim arkadaşlar, sebete. <gülüyor> Tebete ve türevleri kelamda çokça kullanılır. Merkezi kavramlardan Tebete bir şeyin gerçekliğini ifade eder. Varlığının gerçekliğini ortaya koyar. İspat kelimesi de aslında metodolojiyi ifade eder. Bu gerçekliğin anlatılması, ortaya konulması, delillendirilmesi, gösterilmesini ifade eder. İspat kavramı. Böyle bir şey vardır. Heh. Diyor ki, şeyin manası şundur, Onun gerçekliğinin gösterilmesidir. Nasıl gösterilmesi? Bila cismi. Cisimsiz oldu mu? Vela cevherin. Cevher, cevher olmadı. Vela aradın. Araz değil. Vela haddin. Sınır değil. Vela dittin. Vela dittin lehu. Onun zıttı yoktur. Vela nittin lehu. Onun eşi benzeri yoktur. Vela mislin lehu. Onun bir benzeri yoktur. Tam Bu şekilde Allah'ın gerçekliğini gösterilmesidir. Ha, varlıksal ispatıdır. Ee, şeklinde bir burada tanım yaptığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet. Şimdi haberi sıfatlarla ilgili birkaç şey söyleyecek. Ve lehu yedun <gülüyor> ve veçhun ve nefsun. Allah'ın eli vardır, yüzü vardır ve nefsi yani zat nefsten kasıt zat. Vatı vardır. Yani nefs kelimesini insan içinde kullanıyoruz ya o açıdan yer verilmiş olabilir. Kema, yani haberi sıfatlar normalde böyle e, insan biçimci ifadelerdir. Özü itibarlı. Baktır. Ama bunlar tamamen soyut bir gerçekliği ifade ediyor. çünkü muhatap kitle insan. Değil mi? İnsanın da belli bir sınırı var. Allah anlayabileceği şekilde insanlar. Haberi sıfatları dediğimiz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisini tanıtırken kullandığı ifadeler. Onun için bunlara yer veriyor. Kema zekerehu Allahu Teala fil Kur'an. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği gibi Allah Teala'nın eli vardır, yüzü vardır ve nefsi vardır. Fema Allahu Teala fil Kur'an. Allah'ın Kur'an'da zikrettiği ne zikrediyor minlik dil veci vel yedi ve nefsi yani el 100 nef nefs gibi kavramları kullanarak Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği şey nedir bunlar fehu lehu sıfatun Teala'nın sıfatlarıdır. Tamam mı? bunlar birer organ veya başka bir şey değil Allah'ın sıfatlarını ifade etmektedir. Nasıl sıfatları bilake Mahiyeti bilinmeyen tamam mı? Mahiyeti, keyfiyeti, keyfiyet bir şeyin gerçekleşme durumunu ifade eder. Yani bir anlamda Allah'ın alemle ilişkisini açıklayan sıfatlardır. İnsanla ilişkisini açıklayan sıfatlardır. Evet Allah insanla bir ilişki kurar. Bunu biliriz. Fakat bu ilişki nasıl gerçekleşiyor? bunun gerçekleşme boyutunu bizim bilme imkanımız yok. Tamam mı? Bu tür sıfatlardır diye ne yapıyor ifade ediyor. Yani bilmiyorum inşallah gösterebiliyoruzdur, siz de görebiliyorsunuzdur. Yani aslında bir sistemi görüyoruz burada. Eleştirilebilir veya eleştirilmez ayrı mesele ama böyle bir sistem inşası endişesini görüyoruz ve gerçekten bunlar çok kafa yorulmuş şeylerdi. Evet. Ne yaptınız? Yoruldunuz mu? Gayet iyi gidiyor hocam. Sorun yok benim için. Tamam. Eyvallah. Bir, biraz daha devam edelim isterseniz. Bir 10-15 dakika daha. Ondan sonra bitirelim. Olur mu? Tabii. Tamam. Eyvallah. Ben yukalum Şöyle denemez. Ne denemez? İnne yedahu kudretuh. Allah'ın eli kudretidir denemez. Ev nimetuh ve Allah'ın nimetidir denemez. Şimdi buradan şöyle bir endişenin de olduğunu söyleyebiliriz. Hani dedi ya yani biz Allah'ın insanla kurduğu ilişkinin keyfiyetini ifade ediyor bu sabah. Yani şimdi biz bunu tam olarak bilemeyiz. Sınırsız bir şey. Eğer biz bu ilişkiye kudretidir dersek sınırlamış oluruz. Nimetidir dersek sınırlamış oluruz. Tamam mı? Yani, yani hakikati tam anlamıyla e, ifade edemem. Belki de yanlış yapıyor olabiliriz. Bundan sakınmak maksadıyla diyor. Ha şimdi e, bu kayıt bilindiği için mesela işte maturdu gelen i sünnet geleneğinde e, tevil kavramı açıklanırken yani bir karineden hareketle onun yorumlanmasıdır ama yorumlanırken de bu endişeyi de dikkate alarak şu kayıt konur yani Allah'ın muradı budur demeyiz. Ha, bu bizim yorumumuzdur bizim anladığımızdır, çıkarımızdır. bunun dışında yani bu çıkarımızdan daha öte ötedir. Şeyde eklenmiş yani. Anlatabildim mi? Yani bak bir anlamda ne diyelim düşünce sisteminin de bir geliştirilmesini de e, ne yapabiliriz? Takip edebiliriz yani. Bu metinden hareketler. Ha, şimdi ne, ne diye değerler? Diyor bak. Diğer nefihim çünkü böyle dersek iftihalı sıfat. Yani sıfatı geçersiz kılmış oluruz. Hükümsüz kılmış oluruz. Ve Tabii şimdi e, burada e, Arkadaşlar, e, bu metinler bildiğiniz üzere, onu da ekleyeyim. E, direkt İmam-ı Azam, Ebu Hanifer'in oturup kendi kalemiyle yazdığı metinler değil, biliyorsunuz. Bunlar, e, ne diyelim, e, işte ders ortamları falan, oralardan süzülüp gelen gelen metinler. Yani bunların direkt oturmuş yazmış olduğu şeyler değil. E tabi yani bu metinlerin de bir şeyi var, hikayesi var, bu metinlerin otantikliği ne kadar, ne kadar ait, ne kadar ona ait, ne kadar değil, bunlar da ayrıyeten şey yapılmış, tartışılmış, çünkü yani onun zamanında olmayan bazı içeriklerle de falan karşılaşıyorsunuz. Yani bu artık çok yaygın da bir kanat olmuş ama üzerinde daha çok çalışılması gereken bir hususiyet. Dolayısıyla bu tür şeylerde de görebiliyoruz. Yani bazen sisteme oturmayan şeyler de olabiliyor. Aynı mesele. Ama bunu bilmek lazım. Bu metnin de bir hikayesi olduğu. Ee, yani bir anlamda şunu da söyleyebiliriz. Yani bir kişinin ağzından çıkan ile karşı tarafta anlaşılan birbiriyle tam tetabuk etmeyebilir. Tam karşılık gelmeyebilir. Yani sonuçta e, İmam-ı Azam'dan anlaşılan şeylerin hasılasıdır. Buradaki ifadeler. Anlatabiliyor muyum? Yani yani böyle bir çerçeve var. O açıdan yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Bu üzerine daha çok söz söylenir. Bu kadarıyla ittifade. edelim. Neyse bu söz diyor, tamam mı? Allah'ın eli, kudretidir, nimetidir şeklindeki bir söz. Vehova Kavlu ehlil kaderi vel itizari. Bu işte kaderiye'nin mutezirenin sözüdür, görüşüdür. Ve lakin yedahu fakat Allah'ın eli sıfatuhu bila keyfe. Yani keyfiyeti bilinmeyen, bilinemeyen bir sıfatıdır. Ve gadabuhu ve rıdahu böyle birçok sıfat var. İşte Allah'ın öfkesi, ee, hoşnutluğu yani rızası sıfatani min sıfatihi Taala bila keyfe allah Teala'nın keyfiyetini bilmediğimiz sıfatlarından iki tanesidir. Gazap ve rıza sıfatları. Evet buraya kadar arkadaşlar var mı kaçırdığınız bir şey? Metne ilişkin sormak istediğiniz Hocam bu arada bir şey sorabilir miyim? Kur'an-ı Kerim tanımı yaptı İmam Hazım Efendi. Nerede sesi sesi fazlı ediyor ya? Hocam maalesef mikrofonumda problem var sıkıntı var. Anladım. Ben biraz daha yaklaşayım bir evet. dikkatliyim. Kur'an-ı Kerim tanımı yaptı az önce İmam Hazım Efendi. Hı hı. Yaptığı tanım kendisine mi ait yoksa bu genel bir tanım mıdır? Yani işte biraz önce açıklamaya çalıştım ya. Şimdi Namazyan'ın direkt oturup yazdığı bir eser yok. Tamam. Yani o bir düşünce adamı, bir sistem adamı, bir eğitim adamı. Tamam mı? Ee, insanları ilme meraklı olan insanlar etrafında topluyor. Onlarla konuşuyor, onlarla tartışıyor, onlara usul öğretiyor. Anatomi metodolojiyi öğretiyor. Yani bu ortamlarda süzülmüş gelen metinler. Bu ortamlardan sızmış gelen metinler. Bir anlamda yani o derslerde o dersi takip edenlerin algılarını da yansıtan eserler. Genel itibariyle. Dolayısıyla şunu şunu söylemek lazım. Şunu söylemek lazım. Yani aslında bu metinler şunu gösteriyor. Bu kök metin kök metinlerden bir tanesi. Belkide başka geleni. Yani bunları sen daha sonraki süreçte kelam metinlerinde görüyorsun, bunların detaylandırılmış halini görüyorsun, öyle değil mi? Ha, yani buradan hareket doğu fikirler şey yapılmış oluyor, detaylandırılmış oluyor. İşte İmam-ı Azam'ı da İmam-ı Azam yapan, çağını aşan bir alim yapan şey bu. Bilmiyorum yani karşılık geldi mi? Ee, yani, evet hocam. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Neyse biraz daha devam edeyim. Ee, el e. Halakallahu Teala en eşya la min şey'in. Bu da önemli bir ifade. Allah Teala varlıkları yaratmıştır. Bak direkt şeyden demiyor, Adem'den, yokluktan demiyor da hiçbir şeyden yaratmamış. Hiçbir şeyden. Hiçbir şeyden yaratmıştır. Allah varlıkları hiçbir şeyden yaratmıştır. Adam kelimesini kullanmıyor, Lamin şey kelimesini e, kullanıyor. E buradan hareketle şunu da söyleyebiliriz yani Adam'i, adem yani Madum varlığın karşıtı, zıttı olarak burada e, ifade zeminini buluyor diyebiliriz. Ve can Allahu Teala işte artık bu insan fiilleri Allah insan ilişkisini ifade eden konular var burada Ken Allahu Teala Alimen fil Ezeli bil eşyai Allah Teala ezelde varlıkları biliyordu Kabable Keya onlar var edilmeden önce o varlıkları ne yapıyordu biliyordu ve o o qaddara eşya yani varlıkların ölçüsünü koyan onları takdir eden ve kadaha bunları var eden gerçekleştirendir la yakunu fi dunya ve la fi ahireti şeyun dünyada ve ahirette hiçbir şey olmasın ki İlla bimeşi ve ilmihi. Yani onun dilemesiyle ve imili olmasın. Yani ne demek? istiyor? şunu diyor. Ahirette ve dünyada ve ahirette ne gerçekleşiyorsa, hepsi ancak Allah'ın dilemesiyle olur. Yani burada belirleyici olan bu, bu ne diyelim? İmkânları veren. Şimdi buradan şunu anlayacağız. Bir, bunlara varlık veren. Ve bu varlıklarını sürdürme imkanı veren Allah'tır. Başka hiçbir şey böyle bir konumda değildir. Vurgu bu. Ha şimdi e, kolayca şu anlaşılıyor. E, evet yani e, bunu da betim ifade ediyor mu? Ayrı mesele. Evet ediyor. Yani işte. Aynı insan tek böyle yaklaşırsa ya, şu anki varlık gibi daha önceden her şeyin kimin ne yapacağı belli olmuş yazılmış çizilmiş ondan sonra biz bizim yapacağımız bir şey yok bunu demiyor aslında tamam yani o zaman cebriye olurdu yani cebriye'den fark olmazdı yani İmam-ı Azam olmazdı yani öyle ifade ediyor. yani farklı bir şeyi orada ifade etmeye çalışıyor yani şu en bir şey görüyoruz yani eleştirilir bir arkadaş daha geldi eleştirilir veya eleştirilmez Tamam, mı? eleştirilir veya eleştirilmez. Daha bir hoş geldin. Eleştirilir veya eleştirilmez. Yani burada yapılmak istenen bir şey var. Yani bir Allah'ın biricikliğini, tevhidini ortaya koymak, e, ondan sonra onun varlık yasasını, varlığı var etmesi, devam ettirmesi, bu noktadaki biricikliğini açıklamak ve özü özü itibariyle de insan ile olan ilişkisini düzenli ve hakikatine uygun bir açıklama çabası eleştirilir ve eleştirilmez. Ali hani mesela. Ama böyle bir çabayı, böyle bir sistem gayretini burada görüyoruz çok net bir şekilde e, görüyoruz. Evet. Devam edeyim arkadaşlar. Yani ne diyor? Dünyada da ahirette de ne var ise onlar ancak Allah'ın dilemesiyle olur. ilmiyle olur. vakadari kazası ile olur ve kaderi takdiriyle olur. ve كتبه في اللوح المحفوظ. Bu mahfuz. "El-Mahfuz" ne ifade eder arkadaşlar, yasallığı ifade eder. Tamam? Yasallığı. Yani Allah'a nispetle söylemiyorum. Yani insana nispetle e, söyleyelim. Yani değişmezliği ifade eder. Allah'ın yasalılığı, Allah'ın koyduğu yasalar. Yani bu yasa demek ne demektir aslında? Bir anlamda güvence demek. Ha, yani bu güvence olmasaydı biz yaşayabilir miydik? Ya yani Düşünün. Şimdi böyle Allah mesela yerin yasasını koymuş değil mi? yer çekiminin yasasını koymuş. E ne bileyim, nefes almanın, atmosferin, göğün yasasını koymuş. E şimdi bunlarda bir yasa fikri olmasaydı, karmalık, kormalık olsaydı, bugün e, düzgün başıyoruz ama yarın yerin dibine geçeceğiz, ertesi gün böyle uzaya doğru fırlayacağız, böyle bir durum olsaydı, insan var olabilir miydi, yaşayabilir miydi? Aslında bunun e, ifadesidir yani. Bunu açıklamaya çalışan bir bağlamdır. Ketebehu fil levhin mahkûzi Allah levhin mahfuzda yazmıştır. Yani bunu çok rahat arkadaşlar Allah'ın koyduğu yasalar, ölçüler olarak anlamak mümkün. Bak şu ifade, bunu bunu ben çok önemseyeyim bu ifade. Ve ketebehu كتبه vasfi nitelik olarak yazmıştır. Tamam e, la bir hükmü hüküm olarak yazmamış Yani nitelik derken atıyorum ne, ne örnek verelim mesela insan işte bir kilometre veya bin e, ne diyelim 500 metreden düştüğü zaman ölür. Ya, bu bir nitelik mi? Nitelik. Bunu yazmıştır diyor. Şunu, şunu yazmıştır demiyor yani. Ee, insan işte, işte Ahmet insan değil de Ahmet 500 metreden düşünce ölecek şeyi yazı, bu, bu yazılmamıştı. Yazılan da nitelik olarak yazılmıştı. Hani biraz önce söyledim ya imkanlar sıkalasın. Yani ya, yazılan belirlenen bu. Yani kanunlar, kurallar, bunlar belirlenmiş yani bir anlamda bu imkanlar skalasını bizim maturidik geleneğin külli irade olarak nitelediğini göreceğiz. Tamam mı? İnsanın işte gerçekleştirdiği, tercihiyle ortaya koyduğu şey cüzi irade. Cüzi irade ne yapar? Bu imkanlar skalasından tercih eder, seçer ve bu potansiyel olan şeyi açığa çıkarır. Yani varlığa Ha, bunun yaratma yönünü Allah yapar. Yani varlığa çıkarmayı kim yapıyor? Allah yapıyor. Ama kimin iradesiyle, tercih ile gerçekleşiyor? İnsanın tercihi. Anlatabildim mi? Bak böyle bir e, sistem kurduğunu ne yapıyoruz? Burada görüyoruz. Bir paragraf daha okuyayım arkadaşlar. İman bahsi var bir paragraf sonrasında. O iman bahsine geleyim. Olur mu? Orada bırakalım isterseniz. Evet. Vel kadau, vel kaderu, vel meşiyetu. kaza, kader ve meşiyet yani dileme sıfatuhu fil ezeli bila keyfe. allah Teala'nın keyfiyeti bilinmeyen ezeli sıfatlarıdır. Bu sıfatlar allah Teala'nın keyfiyeti bilinmeyen Ezeli sıfatlar mıdır? teala. Bak buraya dikkat. Ya'lemullahu teala el Allah ma'dumu bilir. Yok demek yani. Fi hali ademihi yokluğu halinde ma'dumen yok olarak. Demiş. Yani hani biraz önce dedim ya mümkün ma'dun, imkansız ma'dun. Yani büyük ihtimal burada kastedilen mümkün madum. Yani mesela biz atıyorum yüzyıl önce yoktuk yani madum, madum idik yani bu ne oluyor? Mümkün madum oluyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ha, onları tamam mı? Madumu yani yoku yok olarak bilir, yokluk halinde. En yani Türkçe böyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Allah yoku yokluk halinde yok olarak bilir. Ve ya'lemu ennehum keyfeyekum ve allah Teala onun nasıl olacağını da bilir. İza evcedehu, yarattığı zaman nasıl olacağını da bilir. Ve ya'lemu Teala el-mevcude fi hali vücudihi mevcuden Yine allah Teala varı, varlığı, var olanı, tamam mı? Var olduğu halde var olarak bunlar şey anlamı kuvvetlendirmek için diyelim. Ve ya'lemu ennehu keyfe yekunu fenâuhu ve onun nasıl yok olacağını da ne yapar bilir. Şimdi Arkadaşlar yukarıdaki çizdiğim çerçeve dahilinde düşünürsek sistemli bir şekilde anlamamız mümkün oluyor. Ve ya'lemullahu teala, allah Teala bilir, el-ka'ime, ayakta olanı fî hâli kıyamihi ayakta ayakta olduğu halde bilir, ka'ime, ayakta olan olarak bilir. Ve iza oturduğu zaman alimhu onu da bilir Kaiden, oturan olarak bilir ki hali kuu oturdu halde ha bak bu kadar süreci niye anlattı Şimdi yine unutmayın o imkanlar skalası ifademi unutmayın arkadaşlar nasıl bilir bunu min gayri en yeta ilmuhu. ilmu bilgisi değişmek sizin. Bak, yani o insanlar kavramını kullandığımızda bunu bir bize açıklamış oluyoruz. Yani bilgisi değişmek sizin bunları böyle. Ev Yani yeni bir bilgi, onun için daha önce olmayıp hiç olmayıp sonradan var olan bir bilgi olarak gelmez bu. Tamam, bilgisi değişik değil. Yani değişmezlik tamam, değişmezlik ilah olmanın temel niteliklerinden bir tanesidir. Değişen mahluktur, değişmeyen yaratandır. Haluk. Ve lakinne tegayyura vel ihtilafe. Çünkü bu değişme, bu farklılaşma yahdusu fil mahlukine kimde söz konusudur? Yaratılanlarda böyle bir değişme söz konusu olmaktadır diyorum. Evet arkadaşlar burada noktayı koyuyorum. Nasipse inşallah haftaya buradan devam ederiz. Evet Ahsen haydi kapatabilirsin. Ahsen orada mısın?